Türkiye'nin en özgün dış politika ve güvenlik programı Briefing Odası 24'te. Briefing Odası'nın bu haftaki konusu 21. yüzyılın en önemli tehditlerinden siber savaşlar. Bilgi teknolojilerinin baş döndüren gelişimi geleneksel savaşları siber evrene taşıyor. Peki siber savaşlar nedir? Siber savaşlar nasıl yönetilir ve hedefleri nelerdir? Tüm dünyayı yakından ilgilendiren siber savaşlar hakkında merak edilen tüm detaylar, Perşembe saat 22.15'te Briefing Odası'nda.